Hayranım sana kara kaldım ne hayrana yürüşün hoşsin de sen de hayranım buldu buldum oldu yürek bana hayranım ey Mende sabır kalmadı Yürüp de kıyna Ya canım